Sarakaya bağlı Kumluca köyündeyiz. Karacahmet Sultan'ın Metun Buluğu'nun türbeye geldik. Türbenin bir özelliği var, Denizli'deki Servergazi, Çal'daki Mahmut Gazi. Türbesiyle birebir neredeyse aynı mimarisi, özellikle bu kısmı mimarisi aynı. Şöyle de diyebiliriz, Server Gazi ve Mahmut Gazi dönemiyle yaşamış ve o zaman şehit olmuş. Ve buraya defnedilmiş diyebiliriz. Aşağı yukarı aynı zamanlar olabilir. Karacahmet Sultan'dan bahsedeyim ben size. 1672 yılında Evliya Çelebi'nin Denizli'ye geldiğinde uğranılması gereken yerlerden birisi olarak bahsetmiş Karacahmet Sultan ile ilgili. Gene aynı şekilde Sarayköy'deki bulunan Uzun Hayrettin ya da Uzuncu Hayrettin Türbesi için de Evliya Çelebi aynı şeyi söylemiş. Karacahmet Sultan'ın içinde notlarını almış Evliya Çelebi ve buraya da uğranılması gereken yerler içinde olmuş. Tahmini 1310 yıllarında yaşayıp daha sonra vefat etti. bin tahmin ediliyor ve Alperen olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki şehit olduktan sonra bu hedef nedir? Karacahmet Sultan belki döneminde çok kullanılan bir isim ya da gerçekten buraya gelene kadar birçok ilde birçok şeyi barındırmış ve yapmış isimlerden birisi. Bunu nereden biliyoruz? Sadece denizde yok Karacame Sultan. Eskişehir, Afyon, Manisa, Eşme, İzmir birçok yerde türbesi bulunan bir şahıs. Kabir ee, kabirle alakalı ben farklı bir şey söylemek istiyorum. Burada kabrin altında delik var. Ee, bu delikte kum varmış zamanında epey bir şu anda neredeyse boş bayağı da ileride artık. insanlar ala ala bu kumlardan kumda kalmamış. Buranın ne özelliği var? Buraya dilek dileği payır yapan kişiler dualarını ettikten sonra deli ellerini sokup kum alıyorlarmış. Kumun içinde hangi hayvanın kılı varsa o hayvan kurban ediliyormuş burada. Tabii ki artık zamanla tamamen bitmiş burası. Çok ileride var kum. Bir de türbeyle alakalı Karacahmet Sultan'ın ilgili çok farklı bir özelliği var burada. Burada kendisinin orijinal sancağı duruyor. Şöyle açayım sizi. Burada orijinal sancağı hala duruyor. vayt bahsedelim birazcık yaşanmış olaylardan. Oralar edelim bildiğimiz kadar ama görmüşsek de duyduğumuz şeylerin anlatalım. Mesela bu e, inanılacak şeyleri var, inandırıcı şeyleri vardır. Mesela bir zaman buralara jandarma mühürlemiş, daha seferi eski eski zamanlarda. Açılmış kapı, gelmişler kumarlanına bu muhtarlıkla cezatelemiş. Siz açıyorsunuz, siz işe kırıyorsunuz kapıya diye. O zaman demişler, onlar da gelin bardağımı, jandarmayı, lübet dikin. Bir de öl denen demişler. Jandarmayı, lübet Onlar burada gezerken, Yeni kapı açılmış. Yani ondan sonra tamam, onlar da bırakmışlar o işi. Kapıyı kilit tutmuyoruz. Tutmuyor, Onun, bu dedeninki tutmuyor oluyor bari. Zaten seyircilerimiz de biliyor, türbelerin kapısında kilit olmaz. Çoğunlukla iple bağlanır. Burada da tamam, bak, aynı şekilde iple bağlanmış. Ben, de, ben hiç kilitmem. E, bayına atarak gitmem. Yani böyledir ya yani açık yerler bunlar. Herkes olmalı. açık yerler. Herkes gelir ziyaret eder sever, dua eder, her şey yapar. Başka vardı bir tane anlattı Sarhoşla alakalı. Ha bu yani şöyle daval çalgı servisi de Alkolik tipi işleri sevmez. Geldiği zaman yani o iş, insanın başına bir iş getirir. Dövüştü kavgoda oradan kendini uzaklaştırttırır. Bunları da gördük. Yani kimse korkar yani. Yanışmaz tabii ki. Hani Belirli işleri böyle şeyler var da bizim bildiğimiz. Başka da öyle. Hatırımı geçen belki yok galiba. Bir tane hatırlıyorum ben. Sarhoş gelip dua etmeye çalışmış. Eşeğin üzerinde çıkmış diye. He, o Bunu da bir anlatıyor bana. O da kazadan sarhoş gelmiş. O kendi anlattı bize. Türbünün kıyından geçerken buradan önüne bir eşekli kendi sakallı, da sakal gözük yap yani bu ufak boyu gözüküyor bunun önüne geçmiş geçirmemiş ona yani bu yoldan o da yolu sapıtmış, yani başka yerden dolaşmış. Hani böyle şeyler ters kötü şeylere sevmiyor yani